Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle örgüye yeni başlayan kardeşlerimizin bile yapabileceği kolaylıkta bir şal modeli çalışmak istiyoruz. Bu modelimizde şal, atkı, etol nerede kullanmak isterseniz battaniye çok güzel olacaktır. Çok rahatlıkla örebileceğiniz güzel bir çalışma. Şöyle ekosö modelimiz bakınız. Şöyle açtığımda göreceksiniz şıklığını belli sayılarla belli aralıklarla bu şekilde hazırladığımız örgümüzü istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz yapımı biraz önce de söylediğim gibi çok çok kolay bunun için ne yapmamız gerekiyor dilediğiniz kadar renk ip kullanabilirsiniz 2 ya da üç renk kullanabilirsiniz burada bizim kullandığımız ipimizin bir tanesi lacer bir tanesi ebrul ip iki tane ipten e, örülmüştür bu güzellik şöyle bakalım Bakınız ne kadar hoş durmakta şimdi yapmamız e, gereken ilk önce kullanacağımız renkleri renkteki iplerimizi önce tespit edip uygun bir tığı alalım ve hemen örgümüze başlayalım. Bir badik, bir de düz renkli ipimi yine alıyorum. Bunlarla önce zeminimi kuruyorum. Zeminimizi kurduktan sonra gereken işlemi yapıyoruz. Şimdi yapmamız gereken ne kadar uzunlukta? Örmek istiyorsak ilk önce O kadar bir zincirimizi çekelim Zincirimizi çektikten sonra Öreceğimiz örgümüzü göre Atkı ise daha küçük Şalsa etol ise Battaniye ise ne kadar Büyüklükte istiyor isek Ona göre zincirimizi çekerek başlayalım. ben küçük bir parça Başlamak istiyorum Sizlere yapımını göstermek için Şöyle kırmızımı kenara alıyorum Tığımız da Tabii ki ipimize göre olmalıdır. 2,5-3 numaralı tığlar gayet ideal olmakta. Bu iplerimizi örmek için. Elinizin sıkı ya da gevşek oluştu. Tabi bu etkeni değiştirecektir. Zincirimi çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6 Ben küçük bir parça üzerinde göstereceğim için küçük bir zincir çekiyorum. Bu kadar yeterli. Çünkü sizler için şöyle bir parça hazırladım. Yani bizler Şuradaki görmüş olduğumuz parçayı ilk önce hazırlamamız gerekecek. Bakınız şu parçamızı trabzanlar ve zincirden oluşan parçamızı istediğimiz kadar öreceğiz. Şimdi geçişlerimizi dönmesini ben göstermek istiyorum. Daha sonra şalımızın ip geçirme kısmını da tamamladıktan sonra harika bir görünüme ulaşacak. Evet zincirimi çektim. Geriye dönüşümü yapıyorum. Sizler bu zinciri tabi istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Çok fazla zaman kaybetmeme adına hemen özümüze dönelim. Yapmamız gereken işlemimize 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. zincir yuvasına geliyorum. Batıyorum. 1, 2, 3. 3 defa da çekiyorum ve 1. kafesimi yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bir atlıyorum, diğerine batıyorum. Bir, iki, üç defa da çekiyorum. Tekrar bir tane zincir çekiyorum. Bir zincir üstten, bir zincir aşağıdan atlıyorum. Sıradaki zincirime batıyorum. Bir, iki ve üç defa da alıyorum ve kafeslerimizi bu şekilde tamamlıyoruz. Bir, bir atlıyorum, diğerine batıyorum. Bir tane zincir bir atlayıp diğerine batıyorum. Çekmiş olduğumuz zincirin sonuna kadar bu şekilde ilerliyoruz. Ne öreceksek battaniye öreceksek de daha küçük ölçülü örgüler örecekse aynı işlemimizi tekrar ediyoruz. Evet çekmiş olduğumuz zincirin tamamını bir zincir bir atla şekliyle ördükten sonra ikinci sıramız için geçişimizi başlatalım. 1 2 3 4 4 tane zincirimi çekiyorum. Bitirdiğimi önde çektim. Örgümün arkasını çeviriyorum. Tıvın başını doluyorum. Alttaki trabzanın bakın şurada minik bir göz var. Bakın şurasında hemen şurada şöyle görelim. O göze gelip batıyorum. Ve yine 1 2 3 3 de çekiyorum. Bir zincir çekiyorum. Aşağıdaki trabzanın tepesindeki şöyle minik gözün içerisine giriyorum. 1, 2, 3. Bir tane zincir batıyorum. Direkt trabzan tepelerini batıyoruz. Aralara batmıyoruz. Lütfen buna dikkat edelim. Trabzan üzeri, trabzan üzeri olacak. Bakın, hep trabzanların üzeri. Sona kadar geliyorum. Trabzanlarımızı sona kadar Örerek ilerliyoruz Bir zincir çekip Diğer trabzan üzerine battım ve en son Trabzanımıza geldim Yine bir zincir çekiyorum Şöyle döndüğümüz yere Geliyorum Bakınız Bir tane atlayıp yandan ikincisine batıyorum 1-2 iki. Şimdi aynı işlemlerimizi Tekrar edeceğimiz için ben hemen Renk geçişimizin de nasıl olduğunu göstermek istiyorum Rengimizi de İki defa ördükten sonra üçüncüyü diğer sıranın rengiyle çalışıyorum. Bakınız geçişimi yaptım. Bir iki, üç dört tane zincirimi çekiyorum. Bunu buradan sıkıştırıyorum. Eğer çok aralıklı öreceksek yani zaten aralıklı örmemiz gerekmekte. ipimizi oradan kesip bağlayalım. Her ikisini de bağlayalım. Ben burada bir, iki, üç, dört, beş sonra bir, iki, üç, dört, kırmızım dört sıra. Tekrar yeşilimi beş sıra olarak ördüm. Bu şekilde geçişimi yaptıktan sonra iplerimizi kesip bağlayalım. Dönüyorum trabzanın üzerine. Bir zincir. Trabzan üzeri. Bir tane zincir. Sadece kafesler örüyoruz. Kafeslerimiz de eşit işte olacak. Bakın yine bir atladım. Sonra batıyorum. Geçişimi yapacağım. Bir, iki, üç, dört. Mutlaka dört zincir çekiyorum. Döndürüyorum. Tığımı başımı doluyorum. Bir zincir, sıradaki trabzan, bir zincir, sıradaki trabzan. En son batıyorum. Evet bu şekilde kafeslerimizi istediğimiz ölçü olana kadar örmeye devam ediyoruz. Kafeslerden hazırlamış olduğumuz örgümüzün üzerine artık işleme vakti geldi. İki kat yapacağımız ipimizi iğnemize takıyoruz. Şöyle belli bir yapacağımız, kontrol edeceğimiz uzunlukta ipimizi geçiriyoruz. Bakınız iki kat olması ve düğümlenmiş olması gerekmekte. Küçük bir düğüm attım. Şimdi Dikkatlice bakalım. Bakınız. Şuradaki bir tane zincirin içerisine batıyorum. Ve ipimi şöyle gelip buraya sabitliyorum. İpimi batırdıktan sonra bakınız. Bir zincirin içerisine. Önce ilk kutuya giriyorum. Mutlaka bakın. Üf noktası. Bütün ilmeklerimiz aynı görümde olsun. Hemen kalkıp da ikinci kutuya geçmeyelim. İpimizi iğnemizde birinci zincirimize geçtik. Yani aradaki birer zincir çekmiş olduğumuz noktaya girdik. İlk kutuya iğnemin ucunu girdiriyorum. İkinci kutudan çıkıyorum. İsterseniz bunu bir kaç kutu ilerledikten sonra da yapabilirsiniz. Ama ben göstermek için ilk kutudan hemen ikinci kutuma geçişi gösteriyorum. Üçüncü kutuya sonra dörtten çıkıyorum. Bir sonrakine giriyorum. Saymayalım bir iki diye. Bakın diğerine giriyorum. Birinden çıkıyorum. Birine girerken diğerden çıkıyorum. Birine giriyorum. Diğerinden çıkıyorum. Giriyorum. Diğerinden çıkıyorum. Giriyorum. En sondan çıktım ve ipimi şöyle güzelce kontrolü bir şekilde asılmadan şurayı tutuyorum. Şöyle güzelce çekiyorum. En son kutumuza varana kadar Hepsinin içerisinden geçtim Son kutuma gelince Yine başlangıçta olduğu gibi Zincir içerisine batıyorum Hem başlangıçta hem bitişte Zincir içerisine batıyoruz Hem kutudan girdik hem de zincir içerisine girdik Ve birinci sıramızı bu şekilde işledik Bakın Şöyle İkincisine başlıyoruz İkincisi için çeviriyorum ilimin yönüne uygun olacak şekilde önce ikinci kutunun aradaki çektiğim bir zincire batıyorum zincirime battıktan sonra şu şekilde çıkıyorum tıpkı aşağıda yapmış olduğum gibi önce birinci kutu içerisine Sonra diğerine mutlaka buradan direkt buraya geçmiyoruz. Önce birinci kutuya mutlaka giriyoruz sevgili arkadaşlar. En önemli büf noktası burası. Bütün e, buradaki çekilen ipler eşit olması gerekiyor. Biri ileride biri geride olmasın. Zincirimize battıktan sonra birinci kutuya giriyorum. Sonrasında birinden girip birinden çıkıyorum. Hiç e, değişen bir şey. Yok, daha büyük tığ iğnelerimiz varsa daha büyüklerle çok daha rahat çalışacaksınız. Tutuyorum. Şöyle çekiyorum. Ve devam ediyorum. Sondan çıktım. En sondan çıktıktan sonra şöyle ayarlayıp zincire batıyorum. Püf noktamız. Diğer kutuya başlayacağız. Bakınız bütün iplerimiz aynı sıra üzerinde. Birisi önde birisi arkada değil. Aynı yan yana durmakta. Şimdi 3. sıranın bir tane zincirine batıyorum. Ve başlıyorum buradan. Önce birinci yuva püf noktamız. Direkt buraya değil. Buraya. Sonra, bakınız ilk yuvaya giriyorum. Zincire battıktan sonra. Sonrasında birinden girip birinden çıkıyoruz. Farklı işlem yapmıyoruz. Son kutucuğumuza kadar geldim. Daha bakın şu şekilde eliniz alışınca direk zincire de batıp çıkabilirsiniz kutudan sonra bakın, kutudan direkt değil kutuya girip zincirde de batıp çıkabilirsiniz. Ama bunu biraz elinizi alıştırın, ondan sonra yaparsınız birkaç sıra daha işledikten sonra çeviriyorum yine diğer kutuya başlıyorum bir tane zincir içerisinden yine giriyorum önce ilk kutuya bunu ihmal etmiyorum. Birinci kutuya girdim. 2'den çıkıyorum. Evet. En son kutucuğumuza kadar geldim. Şimdi renk değiştirelim. Zincirime batıyorum. Arkasından geçip şu şekilde düğümümü atıyorum. Kesiyorum. uzun da kesebilirsiniz saçak çalışması yapacağımız için fark etmez şimdi kırmızı rengimi alıyorum ve onunla ilerlemeye devam ediyorum kırmızımı da iğneme taktım yine alttan başlıyorum sıradakine hiç atlamadan giriyorum önce bir zincire batıyorum ilk yuvaya giriyorum bir zincir ilk yuva sonrasında ilerliyorum hiç atlamadan biraz önce yapmış olduğumuz işlemimizi tekrar ediyoruz sırasıyla bir aşağıdan yukarıya yukarıdan aşağıya şeklinde iplerimizi geçiriyoruz kafeslerimizin içerisinden. En sona yine zincire şöyle zincire batıyorum bakınız. eliniz alışınca bu şekilde yapın. kusimiz ortaya çıkmaya başlayacak evet bu şekilde ben biraz dolduruyorum sonrasında yeniden görüşelim şu kısmı kırmızı sonra tekrar yeşille çalışmak istiyorum Üzerinden işleyerek ekosemizi bu şekilde tamamladım. Ben 5'er kutucuk üzerinden parçam küçük olduğu için işlemeyi tercih ettim. Sizler daha geniş örecekseniz 5-10-15 aralıkları tamamen zevkinize göre ayarlayıp bu işlemeyi yapabilirsiniz. İşledikten sonra şu şekilde kırmızının altına kırmızı saçaklar, yeşilimizin altına yeşil saçaklar olacak şekilde bağlayın. Tabi kullanacağınız rengi göre şöyle ipimi Aynı uzunlukta iki kat alıyorum. Tam ortadan tutuyorum. Bakınız tam ortadan tuttuktan sonra buradaki işlemiş olduğum kafesin içerisine girdiriyorum. Her ikisini üstten girdirdim. Alttan çekiyorum. Sonra elimle tuttuğum diğer uç kısmı arasından geçiriyorum ve çekiyorum. Saçağımızı bu şekilde yapıyoruz. Bir tane daha çalışalım. Aynı şekilde iki tane ipim önceden hazırlayarak kestim. İki kat yaptım. Tam ortalıyorum. Ortaladıktan sonra sıradaki yuvaya giriyorum. Şu kısma yukarıdan girdim. Alttan çıkarttım. Tam ortaya bakınız. Her iki ip, ipimizin ikisi de var. Diğer uçta kalanı aradan geçiriyorum. Aradan tutup şu şekilde çekiyorum ve 5 tane saçağımızı 5 kutumuzun içerisine yerleştirdim. Şöyle görelim. Evet diğerlerini de aynı şekilde yaparak tamamlayabilirsiniz. Çalışmamızı bu şekilde bitirdim. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkürler ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.